Peki ameliyat sonrasında kişi nelere dikkat etmesi gerekiyor hocam? Şimdi ameliyat sonrasında akciğer kanseri tabii ki bir sekimler olarak e, genel öneriler veriyoruz ama mutlaka opereden ameliyat eden cerrahiyle bir kere e, görüşüyor. Yani ne ne zaman işte dikiş alınacak diye, alınacak öksürecek işte trifluvun nasıl nasıl kullanacak onları alıyor. Genel olarak da akciğer ameliyatı olmuş. Erken evre akciğer kanserlerinde bile e, tabii ki özellikle de hele de bir akciğerin bir tarafı tamamen alındıysa e, mümkün olduğunca enfeksiyon açısından çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyoruz. Yani e, iki akciğere göre tek akciğer veya hiç e, bir lobu çıkarılmamış akciğere göre işte lobu çıkarılmış akciğerler veya iyileşme sürecinde vücut daha hassas oluyor. Bu konuda özellikle enfeksiyon konusunda hastaların çok dikkatli olması gerektiğini vurguluyoruz. E, zaten sigara içmeyecekler. O ana konu. Evet. Sigara içilmeyecek, pasif içicilik olmayacak yani etrafında da sigara ve benzeri e, hani, e, smoking diyoruz ya, yani içilen, duman yapan, içilen da, hepsi e, yasaklanıyor. E, onun dışında da zaten alkol genel olarak zaten bağışıklığı, birçok işte, vitamin eksikliği vesaire neden olduğu için Alkol zaten önermiyoruz ama en ana şey sigara tabi akciğer kanserinde. Evet. Tabii e, gıdalarına da dikkat ediyor mu ki şu hocam? Tabii ki yani onu sadece akciğer kanseri değil tüm hastalarımız için geçerli sağlıklı bireyler için de geçerli evet. gıdalarla da ilgili gerekli önlemlerin almasını söylüyoruz ama bazı hastalar ben şu kadar yediğime dikkat ediyorum bunu ediyorum ama işte paket sigara açıyor hiçbir anlamı yok yani. Hani yediğini içtiğine dikkat etmiş ama yani yarım paket sigara açıyor. Yani hani e, burada yediğine içtiğine dikkat etmenin hiçbir anlamı kalmıyor. Evet. Onun için de e, öncelikli olarak sigara diyoruz yani sigara. Peki hocam sigara kullanmayan kişilerde de akciğer kanseri görülebiliyor mu? Oran mı? çok azalıyor. Şimdi genelde sigara içmeyenlerin kendini savunma mekanizması sigara içenlerin. Sigara içmeyenlerde de oluyor akciğer kanseri. Evet. Ama oran olarak çok daha farklı. Yani şimdi örnek 1000 kişide 50 e ee, sigara 1000 sigarette 50 tane kanser oluyorsa 1000 sigara içmede bir tane oluyor, 2 tane, 3 tane oluyor. Yani orantısal olarak baktığında da o 25-30 kata denk geliyor. Ya yani onun içinde sigara içmediğinde kanser olma akciğer olma ihtimali binde 1 ise örnek, öbüründe binde 50'ye çıkıyor. Onun için de e, tabii ki yani sigara içmediğimizde hiçbir bir kansere yakalamayacağız diye bir garantimiz yok evet. ama ihtimalleri, riskleri azaltmış oluyoruz. Peki Fatma Hocam, iyileşme sürecinden de biraz izleyenlerimize bahseder misiniz? İyileşme süreci olarak da akciğer kanserinden ben. Şimdi akciğer kanserinden iyileşme süreci derken bir erken evrelerimiz var, ileri evet. evrelerimiz var. İyileşme sürecinde düzenli uyku, sigarayı bırakmak, düzenli beslenme, doktorun verdiği talimatlara düzgün uymak bunlar önemli oluyor. Yani her hastada geçirdiği tedavilere göre, aldığı tedavilere göre veya takip sürecine göre de e, iyileşme süreci değişebiliyor. Bazen mesela evre 4 bir hasta bir hap kullanıyor. Yıllarca yaşam boyu onu yönetmek gerekebiliyor. Onun yan etkilerini yönetmek gerekebiliyor. Onun için de iyileşme süreci de değişen bir kavram. Yani, Evrelerine göre değişiyor. Evreye göre değişiyor. Aldığı ilaca göre değişiyor. eşlik eden Hastalıklarına göre değişiyor. Pek çok faktör iyileşme sürecini etkiliyor. Peki yanında farklı hastalıklar da oluşabiliyor mu hocam? Akciğer kanserine ne yakalanmış Tabii şimdi akciğer hastalık. kanseri genel olarak yaşlı nüfusun hastalığı. Yani ortalama 60 ve üzeri grubun hastalığı. Zaten bu hastalarda akciğer kanseri olmasa da dediğim gibi kronik bronşite oluyor dedik. Amfizeme oluyor, isteme oluyor. Kalp yetmezliği olabiliyor, böbrek yetmezliği olabiliyor ve veya hepsi bunlar ve veya. Zaten e, yaşları gereği ya diyabet oluyor ya hipertansiyonu oluyor ya iskemik kalp hastalığı oluyor. Tabii ki eşlik eden hastalıklar olabiliyor. Eşlik eden hastalık arttıkça e, yani hastanın iyi yönetmek de, etmek, daha zor etmek, olabiliyor etmek sonra da Yani hastanın her türlü hastalığı olabilir ama hepsi kontroldür. Onu yönetmek de çok zor olmuyor. E, yani Tabii ki eşlik hastalıklar olabiliyor. Tabii hocam sence bunu akciğer kanseri olarak sormuyorum ama genel anlamda kanser hastalarımızın moral ve motivasyon önemli midir hastalıkta? Tabi şimdi e, bunu hep sıklıkla da hep evet. sorarsın Esra. Moral motivasyon çok önemli çünkü bağışıklığı baskılıyor. Yani ne kadar anksiyetemiz yüksekse, depresyonumuz fazla ise vücudun savunma mekanizmaları bozuluyor. Onun için de moral motivasyon daima bizim ana unsurlarımız arasında. Ne kadar hastalığı e, şeker, tansiyon gibi kabullenirsek yönetmesi daha kolay oluyor. Tabii ki yan etkiler vesaire birçok şey hayatımızı biraz zorlaştırabiliyor evet. ama e, yine de e, daha normal hayatta uyumlu e, süreci geçiren e, kişiler daha rahat geçiriyor. Ama süreci daha böyle kabuğuna e, çekilmiş olarak geçirmeye çalışan kişiler daha zorlanıyor diyebilirim. Yani bu dönemde en sıkıntılı konu COVID oldu tabii. Evet. COVID yokken daha insanlar rahat sosyalleşebilirsiniz derken şimdi bu sosyalleşmeyi de söylerken biraz daha dikkatli olmak zorunda kalıyoruz. Sosyalleşelim derken COVID kapmayalım diye. O şekilde. Tabii COVID kapıldığı zaman riskli bir grup akciğer kanseri olan grup da oldu mu hocam? Nasıl? Yani kaybettiğimiz hastalarımız da oldu Tabii ki oldu mutlaka mu? oluyor. Yani çünkü COVID'de sağlam kişileri de kaybedebiliyoruz evet. biliyorsunuz. Onlar da olabiliyor. Evet. Peki Fatma hocam, çevresel faktörlerde de akciğer kanseri riskini arttırmakta mıdır? Akciğer kanseri riskini arttırıyor. En önemlisi pasif içicilik zaten. Yani sigara dumanı çevrede mesela bir kahvanede çalışıyorsak veya kapalı bir ortamda sürekli sigara ve benzeri e, kanserojen içen duman olan bir ortamda ise kesinlikle e, arttırıyor. Diğer taraftan radon gibi, asbest gibi, siliko, silika gibi birçok birçok kimyasal maddeler de yine e, şey, bulunduğunuz yere göre, mesleğe göre, oturduğunuz evdeki e, toprağa göre, yani yapılan duvardaki e, toprağın yaydığı bir takım gazlara veya maddelere göre bile bizim yine akciğer kanseri riskimiz artıyor. Yine çevresel faktörler de etkiliyor. Daha önce işte radyoterapi almış olmak da çocukluk çağı tümörleri nedeniyle arttırabiliyor ama bizim ana konumuz olan çevresel faktörler kesinlikle akciğer kanseri riskini arttırıyor. Peki hocam buradan hasta yakınlarına vermek istediğiniz mesajlar da oluyor mu? Şimdi bizim tabii onkolog olarak en önemli verdiğimiz ya da hekimler olarak Mesaj sigara, akciğer kanseriyle ilgili sigarayı bırakmak. Evet. Bununla ilgili farkındalık ayları yapılıyor. Farkındalık aylarının en önemli nedeni, nedeni yönelik çünkü önlenebilir. Yani sigara içimini ne kadar engellersek akciğer kanseri olma olasılığı toplumun çok daha azalmış oluyor. Buradan benim en çok vermek istediğim mesaj e, sigarayı bırakmamız gerektiği hepimizin e, toplum olarak ya da dünyada insanoğlu evet. olarak diyebiliriz. Akçay Konseli'nde bence en önemli verilecek mesaj bu olmalı diye düşünüyorum. Hocam e, tabii toplum arasında şunu da çok sık duyuyoruz. İşte ben sigara içmiyorum ama e, işte nargil içiyor. O da tütün. Tabii tütün içer. Ben içiyorum şey, Aynen mesela. evet, aynen. Onların hepsi de yine zarar. E, zararlı evet. Yani tütün ve tütün gruplarından aynen. uzak durması gerekiyor aynen, kişinin. Evet. evet, evet. Aslında dediğiniz gibi kaliteli yaşam, sağlıklı yaşam için hepimizin olması evet. gereken kurallardan evet. birisi o. Evet. Peki hocam stres ne kadar önemli hastalıktan? İşte az önce bahsetmiştik yani stres, depresyon, moral, motivasyon nasıl diye. Aynı şeyler aslında. yani stres birçok açıdan sağlığı olumsuz etkileyen bir faktör. akciğer kanseri içinde doğrudan işte bazı kanserlerde belki biraz daha ilişkilendirilebiliyor ama Hani işte doğrudan etkili diye bir bilimsel kanıt ben bilmiyorum en azından öyle bir şey olmasa da genel olarak önemli. Stresten uzak durmamız evet, gerekiyor aynen. ve bu zor süreçte, evet. e, pandemi evet. sürecinde tabii, son zamanlar pandemiler, da biraz yangınlar, terörler vesaire yani bitmek bilmeyen tabi e, toplumsal ve global sorunlar e, herkesi çok üzüyor ama bir şekilde bunlarla baş etmek zorundayız insanız. Hayatı evet. devam ettirmek zorunda kalıyoruz, evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Derbe ederim. Değerli vekilerinizi ayırdığınız için. Sağ ol Esra'cığım, ben teşekkür ederim. Kıymetli hocamızla akciğer kanserini konuştuk. Çok güzel mesajlar verdiler bizlere. Teşekkür ediyoruz. Ve siz değerli kanalın 8 e izleyenlerimize ne diyoruz efendim? Bizlerden ayrılmamızı hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıcakla kalın.